Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, e, işten ayrılan engelli iş size 3.972 lira maaş. Evet, sevgiler arkadaşlar. pandemide de yaklaşık 35.000'e yakın engelli işini kaybetti. Söz konusu e, EKPSsi atamalarının gerçekleştirilmesi halinde engellilerin istihdam ve yoksulluk sorununun kısmen de hafifleyeceğini belirten Şebnem Hanım şunları söyledi. Pandemide 35 bine yakın engellinin işini kaybettiğini resmi verilerle göz önünde. Bu süreçte özel sektörde iş bulması güç olan daha fazla yoksullaşma riski altında bulunan ve Hakları anayasal ile koruma altına alınmış engellerin istihdamı sosyal hukuk devletinin bir gereği olacaktır. Evet pandemide genel anlamıyla engelli olsun engelli olmasın gerçekten çoğu kimse işini kaybetti. Evet takvim gazetesinin e, haberine göre işten ayrılıp işsizlik maaşı alanlara en yüksek işsizlik maaşı 3.972 lira e, oldu arkadaşlar. Yani e, en düşük e, işsizlik maaşı ise 1.986 lira, en yüksek işsizlik maaşı 3.972 lira. Buradan e, işten ayrılma e, esnasında olan engelli arkadaşlarımıza e, şöyle bir uyarıda bulunalım. İş yerinizden işinizden çıkarken Arkadaşlar e, yani firmanın sizi işten çıkarması gerekiyor. Eğer siz e, işinizi bırakıp da e, kendi e, rızanızla işten çıkarsanız yani bu e, genel anlamıyla işsizlik maaşı almanıza engel e, oluyor. Yani iş yerinden çıkış almanız gerekiyor ve genel itibarıyla işsizlik maaşı alabilmeniz için çoğu e, iş yeri yani bu konuda Gerekli olan anlayışı sağlıyor. Peki e, takvim gazetesinin haberinin detaylarına bakalım arkadaşlar. İşten ayrılan vatandaşlara işsizlik ödeneği ile beraber işbaşı mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, ücretsiz, sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. 10 aya kadar süreyle verilen işsizlik ödeneği evet 10 ay veriliyor arkadaşlar işsizlik ödeneği yeni yılda yeni askeri ücretle birlikte zamlandı evet, devam edelim e, haberimize işten ayrılan vatandaşlara işsizlik ödeneği ile beraber iş işbaşı mesleki eğitim programı kapsamında günlük karşılık ücretsiz sağlık hizmeti danışmanlık hizmeti veriliyor Evet 10 ay e, demiştik Haberin detaylarına bakıyorum. Ödenek almak için kendi istek kusuru dışında işsiz kalmak son 120 gün hizmet akline sahip olunması son 3 yılda 600 gün süreyle sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Arkadaşlar biraz önceki. Söylediğimin daha bir e, resmi. Eğer yani kendi rızanızla e, işten çıkarsanız son 120 gün hizmet akline sahip olmanız gerekiyor. Son e, 3 yılda 600 gün süreyle sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da e, önemli bir bilgi. Hizmet aklinin fessinden önceki son 3 yılda 600, prim öde, 600 gün prim ödemesi varsa 180 gün, 900 gün primde, 240 gün, 1080 gün primde ödenmesi durumunda 300 gün süreyle işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. Evet, bu haberimiz bu kadardı arkadaşlar. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus işten ayrılan Engelli işsizimizin yani iş yerinden mümkün mertebe çıkış alması daha uygun. Yani direkt istifayla işten ayrılmasın. Eğer bunlarla da işten ayrılırsa bunun detayları daha farklı arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.